Gençler selamlar ben Sevmeli Hoca, S.M.L. Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları, modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı da sizlere hatırlatayım. 71 ve 72. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Dilerseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Bir babanın yaşı, oğlunun yaşının dört katıdır demiş. Şimdi bir baba var arkadaşlar, bir de oğlu var bunun. Babanın yaşı 4x'miş oğlunun yaşı x'miş diyebiliriz 4 katı. Oğlu babasının yaşına geldiğinde yani oğlu 4x yaşına geldiğinde ne kadar büyümüştür? 3x kadar büyüdü. O zaman babayı da 3x büyütelim. Baba 3x büyürse 7x yaşında olur. Ve bunların yaşları toplamı yani 7x ile 4x'in toplamı olan 11x neye eşitmiş 66'ya o zaman x kaçtır Yaşlar 6'dır değil mi? Babanın bugünkü yaşı soruluyor. Baba bugün 4x yaşındaydı. O halde 4 kere 6'dan doğru cevabımız 24 olur diyebiliriz gençler. Geçtim 2'ye. Dedesini ziyarete giden Taner'i dedesi bahçeye götürüyor. Dedesi ve Taner bahçeyi gezerken yan yana ikili olan bir zeytin ve bir ceviz ağacının yanında duruyorlar. Ve aralarında aşağıdaki konuşma geçiyor. Dede demiş ki bak evladım ben bu zeytin ağacını senin yaşındayken ekmiştim demiş. Şimdi Taner'in şu anki yaşına x diyelim. Dedesi x yaşındayken bakın dede x yaşındayken. Ağacı ekiyor. Ne ağacını ekiyor? Zeytin ağacını ekiyor. Şimdi Taner'in yaşına x dedik ya. Dedenin şimdiki yaşına y diyelim. Tamam mı? Pekala. Sen benim yaşıma geldiğinde bu ağaç duruyor olursa 124 yaşında olacak demiş. Şimdi dede şu an y yaşında ama x yaşındayken de bu zeytin ağacını diktiğine göre demek ki zeytin ağacı şu an y-x yaşındadır deriz bu cepte. Daha sonrasında demiş ki bak, sen benim yaşıma geldiğinde demiş. Yani tane değil şimdi y yaşına götüreceğiz. Yani aradan kaç yıl geçmesi gerekiyor? y eksi x yıl. O halde zeytin ağacımız y eksi iken bir y eksi x yıl daha geçiyor ki geçiyorsa 2 y eksi 2x yaşında olur zeytin ağacı, ve demiş ağaç duruyor olursa 124 yaşında olacak. O zaman eşittir 124 diyeceğiz. Yani buradan biz y-x'in aslına bakarsanız 62 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu cepte y ile x arasında güzel bir bağıntı bulduk. Bu ceviz ağacını da cevizden bahsediyor şimdi. Sen 6 yaşındayken dikmiştik. Şimdi ceviz ağacı Taner 6 yaşındayken ekildiyse Taner şu an x yaşında olduğu için ceviz ağacı otomatikman x e 6 yaşında olacaktır. Hatırlıyor musun demiş o ağacı diktiğimizi. Taner demiş ki hatırlıyorum tabii ki dedecim demiş. Ben de senin yaşına geldiğimde yani yine y yaşına geldiğinde yani yine y eksi x yıl geçtiğinde ceviz de o kadar büyüyecektir. Y eksi x artı x 6 yaşında olacak ceviz. Eksi x, -X artı x birbirini götürdü. Demek ki burada y eksi 6 kaç olacakmış? 69 yaşında olduğunu söyleyecekmiş bu ağacın. O halde y eşittir kaçtır? 75'in ta kendisi yani dede 75 yaşındaymış. E burası 75 ise X kaçtır? X 13 olmalı ki 62 kalsın sonucumuz. Demek ki Taner şu an kaç yaşındaymış? 13 yaşındaymış diyeceğiz sevgili gençler. Devam ettim. Bir diğer bölümümüz doğduğunda sorularıyla az önce yaşına gelme sorularını çözdük. Şimdi doğduğunda kısmındayız. Tuna doğduğunda annesinin yaşı Tuna'nın şimdiki yaşının 4 katıydı. Şimdi Tuna var ve annesi var. şimdiki Yaşı diyelim Tuna şu an x yaşında olsun Tuna doğduğunda annesinin yaşı şimdiki yaşının 4 katı o zaman doğduğunda diyelim doğduğunda 4x yaşındaysa Tuna tabii 0 yaşında doğduğunda aradan x yıl geçmiş o zaman buna da x yıl çalışacak hayat dolayısıyla 5x yaşında olacak anne peki bugün Tuna ile annesinin yaşları toplamı yani şunların toplamı 6x ve bu da 36 olduğuna göre x kaçtır 6'dır Tuna doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? Tuna doğduğunda annesi 4x yaşındaydı. Yani o zaman 4x6'dan cevabımız ne olacak? 24 olacak sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. Şu kısmı sildim arkadaşlar. Diğer sorunun çözümüyle karışsın istemiyorum. Yaşları toplamı 28 olan Kemal ve kardeşi Hazal arasında. Bakın Kemal ve bir de kardeşi Hazal var. Şimdi Kemal diyor ki ben doğduğumda annemle babamın yaşları toplamı 70. Hazal da diyor ki ben doğduğumda annemle babamın yaşları toplamı 90. Aradaki fark ne? 20. Ama bu 20 şöyle çalışıyor. 20 yıl sonrasında bahsetmiyoruz? 10 yıl annesi 10 yılda babası yaşlandığı için 10 artı 10'dan 20 fark oluşmuş. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kemal Hazal'dan 10 yıl erken doğmuş. Yani Kemal x artı 10 yaşındaysa Hazal x yaşındadır değil mi? Bunların yaşları toplamında 28 olduğunu biliyorduk. O zaman 2 x artı 10 eşittir 28 diyeceksiniz. 2x buradan 18 gelecek. Ve x de arkadaşlarım 9 olacak. Demek ki Hazal 9 yaşında Kemal de 19 yaşında. Bize neyi sormuş? Kemal kaç yaşında? Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 19 olacak deriz. Ve 72. sayfamıza geçtik. İlk sorumuz bu da erken ya da geç doğsaydı soruları olacak arkadaşlar. Kerem ile Aslı'nın yaşları oranı 2 bölü 3'tür. Yani arkadaşlar Kerem'in yaşına ben 2k dersem Aslı'nın yaşları ne olacak? 3k olacak. Kerem 5 yıl erken doğarsa yaşı 5 yaş büyük olurdu. Aslı 10 yıl geç doğmuş olsaydı yaşı 10 yaş daha küçük olurdu. Ve bunların oranı da ne olacakmış? 5 bölü 4 olacakmış. Şimdi ne zamanı? İçler dışlar. 8K artı 20 eşittir 15K x 50 derseniz. Buradan şunu bu tarafa attınız 7K. Ee, bir yerde hatamız olabilir bir daha bakalım. 5 bölü 4 olacaktı dedik. 8K artı 20 dedik. 2K'ya 3K demiştik. Kerem 5 yıl erken doğarsa 2K artı 5 yaşında olur. Aslı 10 yıl geç doğarsa 3K eksi 10 yaşında olur. Buna biz 5 bölü 4 dedik. 15K bir yerde hatam var gibi yokmuş ya. Devam edelim. Eksi 50'yi bu tarafa atarsanız 70 olur. 7K 70 ise K eşittir kaç olur arkadaşlar? 10 olur. Aslı kaç yaşındadır demiş. Aslı 3 kaydı Dolayısıyla 3x10'dan Aslı'nın 30 yaşında. Kerem'i sorsaydı onu da 20 yaşında olması gerektiğini söyleyebilirdik. Bir an için işlem hatası yaptım zannettim ama öyle bir hata yokmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Bir babanın yaşı e, oğlunun yaşının 4 katıdır. Şimdi baba var ve oğlu var arkadaşlar. 4 katıysa oğul x yaşındaysa baba 4x yaşındadır. Baba doğduğu yıldan 10 yıl yaşındadır. Oğlu ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı. O zaman baba kaç yaşında olurdu? 4x-10 yaşında olurdu. 10 yıl geç doğsaydı. Oğlu da 5 yıl sonra doğmuş olsaydı x-5 yaşında olacaktı. Ve demiş ki babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katı olacaktı. Yani bunu 5 ile çarptığım zaman bunlar birbirine eşit olacakmış. Soru bitti. 4x-10 eşittir. 5x-25 dediniz. Buradan x eşittir 15 geldi. Babanın bugünkü yaşı. Baba 4 çarpı 15'ten 60 yaşındadır diyebiliriz sevgili gençler. İkinci sorumuzda bu şekilde çözdük geçti 3'e. Bir annenin yaşı oğlunun yaşındır 3 katıdır. Şimdi anne var ve oğlu var. Demek ki oğlu x yaşındaysa anne 3x yaşında olacak. Anne doğduğu yıldan 4 yıl önce doğmuş olsaydı 3x artı 4 yaşında olurdu. Oğlu da doğduğu yıldan 2 yıl sonra doğmuş olsaydı demek ki sonra dediğine göre 2 yaş daha küçük olacaktı. Ne demiş? Annenin yaşı, oğlunun yaşının 4 katı olacak. Yani bunu 4 çarpı çarpıp eşitleyeceğiz. Soru yine bitti. 3x artı 4 eşittir. 2x eksi, pardon 4x eksi 8. 4x eksi 8. Buradan x eşittir kaç gelir? 12 gelir. Anne ile oğlunun bugünkü yaşları toplamı. Bugünkü yaşları toplamı 4x'ti. E, i̇kisi de 12 bulduk. Demek ki cevabımız 4 çarpı 12'den ne olacak? 48 olacak sevgili gençler. Bu kısmı da bitirdik geçtik sağ üst tarafa 4. sorumuzdayız. Babası Eda'yı okula yazdırmadan önce aşağıdaki tabloyu inceliyor. Yaşı ay olarak bu tabloda bulunan Eda bu sene ilkokula önümüzdeki senede anaokuluna kayıt olamıyormuş arkadaşlar. Şimdi bu sene ilkokula kayıt olamıyorsa ilkokula ilk kayıt ne zaman başlıyor bakın şurada başlıyormuş. 66 aylıkken kayıt erteleme yaparak ana sınıfına kayıt olabilir demiş. Burada ana, ana sınıfına diyor tamam o zaman Veli dilekçesiyle kayıt olabilir dediği yer şurası. Yani minimum 69 aylık olmak gerekiyormuş ilkokula kayıt olmak için. Dolayısıyla ben ilkokuluna kayıt yaptıramadığına göre ikisinin 69'dan daha küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. Daha sonrasında bir sonraki sene bu kızın yaşı 12 ay büyüyecektir. Ve bu da sevgili arkadaşlarım ana sınıfına kayıt olmasını engelliyormuş. Ana sınıfına kayıt olabilmesi için maksimum 71 aylık olması gerekiyor. Yani küçüktür 72 diyeceğiz. 72 ay olamaz Pardon büyüktür 71 diyeceğiz. 71 aydan daha büyükmüş Dolayısıyla da Ana sınıfına kayıt olamıyormuş O zaman 12'yi karşı yatarsanız x büyüktür 59'u bulursunuz Demek ki benim x'im yani bu kızın e Ay olarak yaşı 59'dan daha büyük Ve 69'dan daha küçük Olacakmış bu cepte Demiş ki bize Birinci öncülde Eda 3 ay geç doğmuş olsaydı 3 ay geç doğarsa bu kızın ay olarak yaşı 3 çıkardım 56, küçüktür x bu da küçüktür 3 çıkarırsan 66 olur. Yani 66'dan küçük buradaki 56'dan daha büyük olacağı için bu aradakiler de gördüğünüz üzere ana sınıfına kayıt olabiliyor. Dolayısıyla birinci ölçülüm doğru. Geçtim 2'ye. 3 ay erken doğarsa bu kız 3 ay daha büyük olacaktı. 3 eklediniz 62, küçüktür x o da küçüktür ne olacaktı? 3 eklediniz 72. Yani 72 aydan daha küçük, 62 aydan daha büyük bir ayı olacaktı. İlkokula kayıt olabilirdi demiş. Şimdi 62'den büyük ve 72'den küçükse, bakın 62 şurada, e 72'den de küçük. Yani şuradan da küçük. E şimdi burada şu aylardaysa ilkokula da ana sınıfına da kayıt olabilir ama ya buralardaysa Dolayısıyla artık ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Kesinlikle doğrudur diyemeyeceğim. Çünkü ilkokula da kayıt, ola, kayıt olamaya da bilir. Üçüncü öncül Eda 6 ay erken doğmuş olsaydı. 6 ay erken doğarsa 6 ay, ay büyük olur. Şunu 6 eklediniz 65 küçüktür x. Şunu 6 eklediniz 75 oldu değil mi? 65 ile 75 arasına bakacağız şimdi. Şunları bir temizleyelim. 65 nerede arkadaşlar? 65'ten büyük diyordu. Bakın şurası. Şurası. Ve 75'ten de küçük diyorsa demek ki bu tarafa doğru gidiyor. Bize ne demiş arkadaşlar? Demiş ki ilkokula da anaokuluna da kayıt olabilirdi. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi anaokuluna kayıt olabiliyor. Şu kısımda e, nereye kayıt olabiliyor? İlkokula kayıt olabiliyor. Burada ana sınıfına kayıt olabiliyor. Dolayısıyla ilkokula da anaokuluna kayıt yaptırabiliyor. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olacakmış. Yani açıkta kalmıyor bu kız. 1 ve 3 bizim cevabımız olacakmış. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki sayfamızla 73. sayfa. Videonun başında 71 ve 72 dedim ama 73'ü de burada çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü sadece burada bir tane 3 soruluk kısım kaldı. Daha sonrasında test kısmına geçiyor. Dolayısıyla bunları burada halledelim. Ekstradan bir video daha açmayalım. Bu 3 soru için. Çocuk gelişimi üzerine yazılmış bir makalede aşağıdaki bilgiler yer almakta. Ee, bunu nasıl okunduğunu Bilmiyorum. Ee, bunun için de utanmıyorum. <gülüyor> Paycud diyesim geliyor. Paycud da olabilir. Paycud diyelim biz. Paycud'a göre bütün insanlar aynı dönemlerden aynı sırayla geçer. Bu dönemler belirli yaşlarla ilişkilidir. Aşağıdaki şemada insanların geçirdikleri dönemlerin hangi yaşlara karşılık geldiği belirtilmiştir. Duyu motor dönemi 0-2 yaş, işlem öncesi dönem 3-7 yaş, son işlemler dönemi 8-11 ve soy işlemler dönemi. 12 yaş üzeri şurası somut soyut diye okumuş olabilirim Ayşe'nin her biri yukarıda belirtilen dönemlerin farklı bir tanesinde bulunan 4 tane çocuğu varmış arkadaşlar 4 çocuk ve her biri farklı dönemde Ayşe'nin ard arda doğan her iki çocuğu arasındaki yaş farkı en fazla 4'müş Çocuklardan hiçbirinin yaşı bu dönemlerde belirtilen yaş arıklarının başlangıcına veya sonunda değildir Yani arkadaşlarım şu sınır değerler değilmiş hiçbirinin yaşı e Şimdi o zaman düşünelim şu dönemde olan çocuk 0 veya 2 yaşın olamayacağına göre 1 yaşındadır. Bu cepte. İkinci dönemde olan çocuk 3 ile 7 olamayacağına göre 4, 5 veya 6'dır. Diğer dönemdeki 9, 10 veya 9 veya 10'dur. Bir diğer dönemdeki de 13, 14, 15 diye gidebilir. Şimdi arkadaşlar birin çocuk şurada doğdu. Yani 1 yaşında. İkinci çocuk maksimum, maksimum 4 e, yaş büyüktü. Dolayısıyla burada 4 de olabilir, 5 de olabilir. Eğer ki 4 olursa. 4'e 4 eklediğinde dahi 8'i yakalıyorsun. Dolayısıyla demek ki ikinci çocuk 4 yaşında değil 5 yaşında. 6 zaten olamıyor çünkü aralarında 5 fark var 1 ile 6'nın. İkinci çocuk 5 yaşındaysa e, mecburen 4 ekleyeceğiz ve diğerini 9 yaşında bulacağız. Ve buna da mecburen 4 ekleyip 13 yaşında bulacağız. Demek ki çocukların yaşları 1, 5, 9 ve 13'müş. Bunların yaşları toplamı sorulmuş. 13, 9 daha 22, 5 daha 27, 1 daha 28 yapar. Cevabımız 28'e diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Altan, Bülent ve Cemil isimli üç arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Altan, Bülent ve Cemil var. Altan'ın doğum yılı Bülent'in doğum yılından 2 fazla. Bakın yıl fazlaysa yaşı küçüktür. Dolayısıyla bu x 2 yaşındaysa buna x yaşında diyebiliriz. Cemil doğduğunda Altan'ın doğumasında 5 yıl vardı. Şimdi Cemil doğmuş, Altan 5 yıl sonra gelmiş. Yani Altan doğduğunda Cemil 5 yaşındaymış. O halde Cebil Altan'dan 5 yaş büyüktür. Yani şuna 5 eklerseniz bu da x artı 3 yaşında olur. 3 arkadaşın yaşları toplamı da hop 55'miş. Hepsini toplarsanız 3 x artı 1 gelir ve bu da 55'miş. O halde 3 x eşittir 54 olur ve x buradan kaç gelir 18? Demek ki Bülent 18, Altan 16 ve bu da 21 yaşında. Bize Bülent'in yaşı sorulmuştu. Bülent 18 yaşındadır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve son olarak 3. sorumuz 8 erkek ve 10 tane kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta bakın erkek sayısı 8 ve kız sayısı da 10 arkadaşlar. Bulunduğu bir sınıfta erkek öğrenciler aynı yaşta ve kız öğrencilerin hepsi de aynı yaşta. Şimdi erkeklerin hepsini A yaşında, kızların hepsini B yaşında diyelim. Öğretmen sınıftaki tüm erkek öğrencileri ve kendini de göstererek demiş ki hepimizin yaşları toplamı A. Şimdi öğretmenin yaşına Ö diyelim. 8 tane erkek var ve hepsinin yaşları A olduğuna göre bunların toplamı 8A'dır ve bir tane de öğretmen var. Bunların toplamına ne demiş? A demiş. Yalnız burada A'yı kullandığı için ben şunları değiştirmek istiyorum. Erkeklerin yaşlarına X diyelim, kızların yaşlarına Y diyelim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım şurası 8X artı Ö olacaktır. 8X artı Ö eşittir a'ymış. Daha sonrasında tüm kız öğrencileri ve kendiliğine göstererek hepimizin yaşları toplamı B'dir demiş. Yani arkadaşlarım 10 tane kız vardı. 10G artı bir de öğretmenin yaşı. Eşittir bu da B'ymiş. Ve tüm öğrencileri göstererek kendini dışarıda tutuyor bu sefer. Hepinizin yaşları toplamı C'dir demiş. Yani 8X ile 10G'nin toplamı da neymiş? Eşittir C. Güzel. Şimdi tüm bunlar cepteyken. ABC sırasıyla neymiş? 8, 9 ve 13 ile orantılıymış. Bak şurası. Şurası 8K. Şurası 9K. Ve bu da 13 K'ymış arkadaşlar. Olduğuna göre öğretmenin yaşının bir erkek öğrencisinin yaşına oranı nedir? İkisini toplayın arkadaşlar burada. 8x artı 10y artı iki tane öğretmenin yaşı eşittir a artı b mi? a ile b 8 ve 9'da orantılı olduğuna göre bakın bu taraf 17k yapacaktır. 8x de 10y'nin toplamını biz zaten az önce yan tarafta 13k olduğunu dile getirmiştik. Şurası 13k o zaman şuna ne kalır? 4k. Şimdi öğretmenin yaşının 2 katı 4K ile orantılıysa ö nedir arkadaşlarım 2K'dır. Burası 2K ise şu nedir? Tabii ki 6K'dır. Şimdi o zaman öğretmenin yaşına 2K dedik. 8 de neymiş? 6K'ymış. O zaman X kaçtır arkadaşlar? 6K bölü 8 midir? Yani 3K bölü 4 müdür? Ne demişti? Öğretmenin yaşının yani 2K'nın... Bir tane erkek öğrencisinin yaşın oranı 3K bölü 4 oranı ters çevirip çarparsanız 8K bölü 3K yapar. K'ları da götürürseniz 8 bölü 3 bizim cevabımız olur deriz. Cevap 8 bölü 3'tü gençler. Evet videomuzun ve bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki testte pekiştiriyorum kısmında yaş problemlerinde buluşacağız arkadaşlar. O videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.